Bir dakika dur be, bir dakika bir dakika dur ve bir dakika dur. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Abi yemin ediyorum şansa bak. Bir şey diyeceğim yemin ediyorum şansa bak. Allah <gülüyor> aşkına o npx'i çektiğin için değil. Destekteyiz zaten bir anda azgin geldi. Bir dakika bir dakika. Azgin geldi bir dakika. Bir dakika destekteyiz oğlum. Destekteyiz oğlum. Destekteyiz bekleyin bir <gülüyor> dakika. Danla atız kaldım dedi. Kaldım dedi. Kaldım dedi. Bekleyin ya. Adam destekle ben niye değil? Devam ettiniz oraya biraz bekleyin Ben onu zaman beklerdim Badecim artık yakar mısın? Oh. Oh. O <gülüyor> cem, destekteydim çünkü Destekteydim Arda abi sahibi Uuu oh. Yani güzelim aldım ya şu hafta bu hafta şarkısı olduğu yere geldi